Öncelikle gecenin sıcak maçıyla başlayalım. Beşiktaş-Koyanspor maçını takip ettim abi? 20. dakikada kırmızı kart gördü. beşiktaş yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadı. Buna rağmen 1-0 kazanmasını bildi. Maç hakkında görüşlerini alayım önce abi. E, Sergen Yalçın faktörü. E, birinci sarıya onu koyarım. E, devre arasında e, takımı çok iyi hazırlamış. E, 10 kişi kalan bir Beşiktaş'ın nasıl oynaması e, gerektiğini oyuncularına anlatmış. Değişiklikleri de e, Sergen Yalçın'ın Trabzon ve e, geçen haftaki e, berabere biten e, maçı düşündüğümüzde, e, Antalya maçını düşündüğümüzde o da e, dersine biraz daha çalışmış. Yani o e, ilk yarın sonunda lider olan e, Sergen Yalçınlı Beşiktaş'ı Konya Spor maçın ikinci yarısında gördük. E, böyle maçlarda bazen sol bek olur, bazen sağ bek olur, bazen stoper olur. Ee, şampiyonluk senesinde, Şenol Güneşli şampiyonluk senesinde Gökhan Gönül'ün, e, Caner Erken'in çok kritik golleri vardı. E, bu golde onlardan bir tanesi. E, yani Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında tutacak bir gol geldi e, Roziye'den. Sergen Yalçın faktörünü zaten değmeme gerek yok. Çünkü Sergen Yalçın geldiğinden bu yana oluşan puan durumunda Beşiktaş birinci. Şu anda da zaten bütün takımlar eşit puanında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe Erbahçe. Alarajda Galatasaray birinci. Ben Sergen Hoca ile Beşiktaş'ın daha da güzel işler yapacağını düşünüyorum ki elindeki kadroya göre bence de çok daha iyi iş yapıyor. Diğer hocalara göre diye düşünüyorum. Bu arada Selahattin Yalçı'nın yayına gelmiş. Hoş geldin diyorum. E, şöyle Buyur, bir düşünelim. Ya. Şimdi, e, Sergen Yalçın göreve bir yıl oldu. E, bir yıldır e, Beşiktaş'ın başında. Bir yıl biraz geçti. E, o süreçte Beşiktaş neler yaşadı? Sonuçta e, şu anda... Şampiyon olan kulüpler arasında maddi anlamda en kötü e, takımlardan bir tanesi. Yönetilme olarak söylemiyorum. E, i̇mkanlar dolayısıyla söylüyorum. Ahmet Nurçevi e, çok sıkı bir politika izliyor. Her fırsatta da söylüyor. E, kulübün parasını harcatmam diyor. Transferlere de benim vereceğim budur. Üstüne de çıkmam diyor. Giden gider diyor. Böyle bir e, Beşiktaş'ı saha içinde motive etmekte Sergen Yalçın'ın kalıyor. Bu arada Ahmet Nur Çebi'nin bu ilk dönemlerdeki e, tavrının e, hatalı olduğunu da söyleyelim bence. Mesela 4-1 kaybedilen ilk yarıdaki Konya spor maçı e, o dönemki süreçte Ahmet Nur Çebi sürekli söylemişti. E, özellikle Bida üzerinden, Aden Meyic üzerinden e, parayı ödeyemeyiz diye. Elinize böyle futbolcular varsa o futbolcuları oynatırsınız, kazanmak zorundasınız e, gitmediler, gitmiyorlarsa da Oynayacaklar. Sergen Yalçın oynatmak istiyordu. İki tarafta anlaştı çünkü bir ara bir sıkıntı vardı hem Sergen Yalçın'da hem de yönetimle. O sıkıntı giderildi. O sıkıntı giderildikten sonra zaten Beşiktaş hani, o 90'lı yıllarda 3 yıl üst üste şampiyonluğun geldiği dönemlerdeki kolej havasını çok net bir şekilde yakaladı. Fenerbahçe derbisini deplasmanda kazandı. Galatasaray maçını içeride kazandı. Bunlar Beşiktaşların hem sahadaki hem yönetimdeki isimlerin hem de onlara destek verenlerin özgüvenini arttırdı. Ben bu süreci bundan sonra tekrar böyle artarak gideceğini düşünüyorum. Yani büyük maç, küçük maç fark etmiş. Beşiktaş, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Başakşehir'de, Trabzon'da hepsini yendi bu sene. Bakalım ikinci ara nasıl bir yarış olacak? Beşiktaş... Peki, anda hani, biraz önce maçı anlatan e, e, Ali Okancı Ali Okancı söylemişti ama sezonu unuttum. 2004 mu? 2006 mu Ne dedi? E, valla yani bakmak gerekiyordu. Bundan sonrasında iyi olan kazanacak. Hani hep deriz ya, iyi olan kazansın. E, gerçekten iyi olan kazanacak bu saatten sonra. E, Süper Lig, e, Federasyon, futbol yönetenler bu fırsatı kaçırmasınlar. Bir daha bu e, fırsat ee, böyle kolay kolay ele gelmez. Derbi e, yayıncı TV'nin istediği gibi bitiyor. Puan puana. E, kimse farkı açmıyor. Yani daha önümüzde 17 maç var. 17 maçta e, sıfırdan başlayan bir lig. Daha ne olsun? Yani bu konuda en çok üzüntü taraf bence taraftarlar. Yani seyircisiz olmaların maçların hakikaten çok üzücü bir dönüş yani özellikle dünkü derbide mesela Fenerbahçe-Garsay maçı seyircisiz oynandı. Derbiler özellikle hiç abi. Seyircisi oynandığını düşünüyor musunuz o maçın? Efendim? O maçın seyircisi oynandığını düşünüyor musunuz? Yani ben biraz gönderme yaptım zaten. Ee, yani e, Federasyon Fenerbahçe'nin bazı taleplerini kabul etmiş ee, Sezgin yani mi tweetiydi? Ee, hatırlamıyorsam, e, Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın ağzından bir ifade. E, 150 sağlık çalışanı e, maça kabul edilmiş. E, bu sağlık çalışanları e, üzerinden ya da davetler üzerinden değil, orada e, kulüpleri temsil eden e, kişiler e, sahadaki oyuna gölge düşürüyor. Bu e, maç başka bir saatte olsa da bunlar olacaktı. Fenerbahçe'nin sahasında olduğu için değil. E, Vodafone'da, Türk Telekom'da e, başka bir yerde. Ben mesela şeyi merak ediyorum. E, 3-4 hafta sonraki e, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında e, nasıl bir tribün olacak? Evet. Peki derbi içinde ne düşünüyorsun abi? Galatasaray kazandı, Fenerbahçe yine Kadıköy'de yendi ve avarajda lider oldu. takım i̇şte 48 puan oldu. E, yine kelimesini söylemek kolay geliyor değil mi? Şimdi üst üste iki Kadıköy galibiyetiyle <gülüyor> <gülüyor> e, Fatih Terim e, çok net bir şekilde e, Erol Bulut'u üstünlük sağladı. E, Fatih Terim'e yazarım. E, bu galibiyeti. E, Erol Bulut'un taktisyenliğinden ziyade onun azlığından ziyade e, Fatih Terim galibiyetidir bu. Çok net bir şekilde. Onu söylemek gerekiyor. E, oynayan, e, oynamak isteyen belki pozisyon çok az ama sonuçta bu e, maçlarda e, girdiğini atacaksın. Galatasaray'da e, girdi attı. E, mesela çok eleştirilir. hani Yönetim de beğenmiyor. Yönetim kurulundan e, hatırlarsın tweet atanlar vardı. Sonrasında özür dilediler. E, Yönes Belhanda'dan. Ama e, Belhanda geldiği günden beri e, Fenerbahçe'ye inilmiyor Galatasaray. Dün gol atmadı ama e, goldeki katkısı çok daha değerliydi. O Ozan Tufan'la girdiği pozisyonda e, numara yapabilirdi. A, yerde kalabilirdi. Sonra baktı ki e, pozisyon onların e, lehine olacak. Ayağa kalktı. Futbolcu kurnazdı. E, profesyonellik ya da e, diğer ne e, O golde e, katkı hani, pası emre verdi ama Belhanda'nın topu kazanması, e, saklaması, dönüşü e, bence değerliydi. E, i̇kinci saraya ben Belhanda'yı koyarım. Ütüncü saraya da çok net bir şekilde e, Mustafa Muhammed'i koyarım. Ee, gol kalitesi, gol vuruşu yani Galatasaraylılar e, mutlaka geçmişten birini benzetecektir. Ee, ben net bir şekilde Mario Jardel'e benzettim. Soğuk anlı, çekmesi, vurması, ayak içi plasesi e, Jardel golüydü. E, o Jardel golü e, Mustafa Muhammed'i çok daha bundan sonra değerli kılacak Galatasaray camiasında. Ben Mustera'yı da yazarım. Yani bu kişiler arasında Mustera çok kritik kurtarışlar yaptı. E, maç 0-0 sıfır iken Olsun. Sosan Uçtu olsun. Ondan sonra Ozan Tufan Uçtu olsun. Yani yine çok kritik 2-3 kurtarış yaptı Müslere. Yani kazandığı maçlarda bile Galatasaray'ın veya beraber biten maçlarda genelde maçın yıldız adaylarında hep müsteri olur. Bu sefer de oldu zaten. Yanılmıyorsam yayıncı kuruluşta da maçın yıldız e, Bu süre döndüğünde haksız rekabet e, başladı mı diye sormuştuk. Haksız rekabet başlamış. E, bunun adı net bir şekilde budur. E, tabii ki e, yazılır e, sırası değerlendirilir ama ben e, yani nüstera'nın faktörünü asla ve asla e, yadır esirgeyemem böyle bir şey e, olamaz ben sadece hani e, ilk üçü e, böyle bir üç vermek istemiştim mesela baktığımızda hata asla oynayan bir donkum marka ikilisi vardı yani onları da koymak Hı. gerekir dines e, sakatlanana kadar sarahki sakatlanana kadar e, çok iyiydiler bunları da söylemek gerekiyor e, Arda Turan, Fatih Terim'in verdiği taktiği yerine getirmiş e, kaldığı süre içinde bunu e, gördük. E, Emre Kılınç çok iyi gidiyor. O Anadolu takımlarından e, dört büyüklere şampiyon takımlara gelip de ilk senesinde e, takımın devamlı e, ayaklarından biri olmak zordur. E, Emre Kılınç e, bunu başardı. E, tebrik etmek gerekiyor. Derbide de e, ayakta kaldı. E, Taraftar yoktu ama sonuçta atmosfer başkadır. E, atmosferden de çıkmayı bildi. Yani Galatasaray 11'i e, oyuncu değişikleri baktığımızda hepsi e, mutlaka bir yeri yazdır Ama ben dediğim gibi e, Terim yaparım, Belhanla yaparım, e, Mustafa Muhammed derim. Anladım. Peki Süper Lig'de şimdi 3 büyük kulüpte 48 puanla zirvede şu anda. Senin için 3 büyük kulüptün arasına gelecek bir sürpriz çıkar mı? Anadolu'dan veya Trabzonspor veya Başakşehir düzelir mi? Sondaki takımdan başlayalım. Başakşehir'in düzelme şansı yok. Başakşehir potaya giremez. Trabzonspor zorlar mı? Trabzonspor'un belirleyici maçı, biraz önce de söylediğim gibi Fenerbahçe mücadelesi olacak. Çünkü Fenerbahçe maçları onlar için her şekilde belirleyici oluyor. Hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak belki o eski dönemlerdeki gerginlik, o atmosfer kişilerin duygu yoğunluğu eskisi gibi değil ama mutlaka etkileyecektir. Mesela bunu geçen seneki İstanbul ya da Trabzon'daki maç onu hatırlayamıyorum ama Uğurcan'ın bir açıklaması vardı. Çocukken biz Fenerbahçe maçlarıyla büyüdük derdi. O çok net bir şekilde gösteriyor Trabzon'daki Trabzonlu futbolcuların ruh halini galibiyet veya mağlubiyet Trabzonspor'un ligdeki e, sıralamasını gidiş altını belirleyecektir. Kazanırsa dört e, takımın e, şampiyonluğa şampiyonla oynadığı bir sezon izleyebiliriz. E, net görüşüm budur. Alt, Alt sıralarla da, ilgili de gelemez. Alt sıralarla ilgili sorular geliyor. Erzurum spor olsun, Gençlerbirliği, Ankara Ücü Denizlispor. Eee küme düş ilgili ne düşünüyorsun abi? Bu arada küme bir sıra üstünde de Başakşehir var. Şampiyon takımların şöyle söyleyelim yani üç büyükler dört büyükler dışındaki şampiyon takımların diyeceksin ki kim var abi Bursasporla Başakşehir Bursaspor'un da şampiyonluk sonrası yaşadığı durumu biliyoruz Bilmeyenler ufak bir araştırma ile öğrenebilir küme düşmesinden bahsediyorum Başakşehir küme düşer demiyorum ama zorlanacaklardır ben mutlaka ilk 8 içinde, ilk 6 içinde olacaklarını düşünüyorum ama şampiyonluk çok uzak onları için. O potaya giremezler. E, Aykut Kocaman etkisini mutlaka hissettirecektir. E, i̇ki bunun olmasını bekleyemeyiz. E, orada yıp, başka bir yıpranma var. E, gördüğümüz bu e, nedenini bilmiyoruz ama önümüzdeki günlerde öğrenebiliriz. E, Başakşehir'deki bu e, gerilemeden bahsediyorum. E, Başakşehir oradan kurtulur. Alt sıralara gelecek olursak e, can yani alt sıralar e, Hiçbir ligde böyle bir alt sıra çekişmesi olmuyor. Bir de likteki takım sayısı arttı. Yani, dört takım düşecek. Dört takım düşecek. Ama e, Erzurumspor mesela e, şimdiki Hoca Değişikliği e, onları yaradı. Mesut Bakkal e, bu ligi iyi bilen o iliği değil de daha doğrusu ligin alt tarafları neyi bilen teknik adam hemen o etkisini gösterdi. E, Mustu zaten onu e, inkar etmeyecektir. Mustu Cemet Karaman bunlar o tarafların e, profesyonelleri. E, Erzurumspor ligin son haftası bay geçiyor. Oraya kadar Erzurumspor e, işini görmek zorunda, e, göremezse ligin son haftasında e, Erzurumspor yani o son maçları beklemeden gider. O yüzden şu anda e, kendi göbeklerini kendi kesecekler. İyi gidiyorlar. Ee, bu kritik süreçte biraz daha e, psikolojik olarak hayatta kalmak zorundalar. E, bugünkü gibi e, kırmızı kartlar çok basit görmemeliler. Çıkmaması demiyorum. Bugün kırmızı kartı net şekilde istedi, gördü. E, Erzurum spor futbolcular e, bu baskıyı e, kaldırmalı, buna e, alışmalılar, seyirci yok. Bu ortamı iyi değerlendirmeliler. Erzurum Spor tarafından bunu söyleyebilirim. E, diğer kulüpleri sorduğumda da cevap vereyim. Erzurum ilgili o soruyu soracak Kırmızı Kartı. Zaten değindin. E, bu arada Erzurum Spor son 5 maçta yenilmiyor. Diğer takımlarında ya bir galibiyeti var ya hiç galibiyeti yok. Mesela Başakşehir'in hiç galibiyeti yok. E, diğer takımlarla ilgili de Ankara Ücü ve Gençler Birliği. iki köklü kulüp, e, iki başkent ekibinin düşme patosunda olması üzücü tabii ki. Denizli Spor'da da Hoca Deşliği de böyle bir kıpırdanma oldu ama yeniden... Kayıplar başlamıştı. Ee, yanılmıyorsam sonuç maçta yine bir galibiyeti, bir beraberliği var. Yönetimden de istifalar geldi akşam saatlerinde. Üç kişi istifa etti. E, Deniz Koriye ya gitmiyor. E, Yalçın koşukava kamlesi doğru muydu? E, doğruydu. Yani şans vereceksiniz. E, daha doğrusu şöyle söylemek gerek. En baştan prosüne çık ki e, yanlış dercikti bana göre. Yani Bence de başlangıç. E... Yabancı adam sevdasından yani şu yabancı sevdası bize zarar veriyor. Kulüpler bunu anlamıyor. Ama popülizm uğruna, taraftar çekme uğruna ve başka dengeleri düşünerek hareket etme adına olduğunda işler. İşte Deniz Spor'un düştüğü duruma düşünülüyor. Ankara gücünün durumu oluyor. Gençler Birliği'ne çok yazık. Yani İlhan Cavcaf döneminde şampiyonla oynayan daha sonrasında inanılmaz dönemler geçiren bu Gençler Birliği bugün e, neden bu halde? Yani buna da Cavcav cav, e, ailesi şu an yönetimde olduğu için e, onlar net bir açıklama yapmak zorundalar. Yani o eski borçsuz Gençler Birliği kalmadı. Evet. Yani e, bir zamanlar UEFA'da falan adından söz ettiren bir Gençler Birliği vardı. Hatta UEFA'da o dönemde UEFA'nın o seneki şampiyonuna eğlenmişlerdi. Ve şu anda bu durumda olmaları üzücü. Ve İlhan Cavcun sezonunun adı verildiği sezonda herhalde küme düşmüştü gençler evet. birliği. Yine kümeye oynuyorlar. Bakalım ne olacak bundan sonraki süreçte. Onların da durumu pek iyi gözükmüyor. Peki, bir sen, bir nasıl da, de... ben, sen nasıl görüyorsun mesela? Ben sana şimdi sorayım. Ee, senin küme düşme adayların kimler? O, bugünkü oynanan futbolunu soruyorum. Abi ben şu anda e, bana göre Başakşehir ciddi adaylardan birisi. Yani öyle Çok gözüküyor. Mı? Benim göz... kocaman etkisi olduğunu bilmiyorum. Kayseri Spor bir Kıbrıstan mı oldu gibi ama ben çok girişim iyi olacağını düşünmüyorum. Denizli Spor benim için 3. aday. Dördüncü aday da yine ya Ankara Uğur ya Gençlerbirliği. Şu anki gördük görüşüm o şekilde yani. Anladım. Tamam. Bilgiliğe geçelim. bilgi takip ediyor musun abi? Ya birik, birik takip edilmez mi ya? Avrupa'da hiçbir şekilde yani çok iyisi yarış anladım. var üstünde de altında da. Bir ara e, her hafta lider değişiyordu ve hani çok farklı takımlar yani teks takımın böyle lider olduğu haftalar oldu ilk oldu lig doğru özellikle o dönemler. Şu anda Giresunspor son 8 maçta 8 galibiyet aldı ve liderliği bırakmıyor. Giresunspor, İstanbulspor, Satmuspor 2-3 sırada. Onun dışında da yine köklü camialar var. Yarışın içinde ciddi olan takımlar var. önce şampiyonluk yarışından başlayalım. Valla şampiyonluk yarışı e, değişir. E, Gidiyorsunuz Spor'un bu takdir etmek gerekiyor. E, büyük iş yapıyorlar. E, çünkü Giresun daha önce bu seviyede hiç olmadı. E, yani ilk 3-4 ilk playoff'un içinde hep oldular ama şampiyonluk potasında olmamışlardı. E, Hakan Keleş'le bunu başarılarsa e, tarihi bir sezon olacak ama yol, yol uzun. Onu bir kere söyleyelim. E, Altay e, çok iyi gidiyordu. Bir anda bir bandırma mağlubiyetiyle e, İdali'yi kaybettiler. Ben e, şunu da söylemek istiyorum. Hani, alt dikleri e, de teknik direktörüdür kendisi. E, Yücel dizin gönderilmesi bence yanlıştı. Çok net bir şekilde yanlıştı. E, <gülüyor> bence de erken oldu. 3 maç, maçta göndermesi bana göre de çok erken oldu. Biraz önce Denizli Spor için söylediğimiz o yanlış hamleler Altay Yönetim'de yanlış yaptı. Teknikadan değişik bir konusunda. Ücel ilgisi her zaman sabredilir, beklenilir, tecrübesini güvenilirdi. Yanlış hatırlamıyorsam ya da yanlış olabilir düzeltin lütfen. Osman Özköylü mü geldi? Diğer Hikmet Karaman de ama en son Osman geldi. Şimdi. Hikmet Hoca olsa da aynı şekilde e, olurdu yani e, yüceliliz etkisi olurdu e, ama şimdi Osman e, öz köylüyle e, şimdi İzmir'in havası başka, Altay'ın havası e, başkadır. Ben e, Osman öz köylüyle Altay'ın uy uyuşabileceğini sanmıyorum. İzmirli olarak e, bunu söylemek isterim. Anladım. Peki Adana Demirspor için neler düşünüyorsun abi? Adana Demirspor'da. Çok ciddi bir hoca değişikliği oldu. Şimdi bir başkan bıraktım dedi. Sonra yeniden karar vereceğim, düşüneceğim dedi. Bakalım ne olacak. Ya Murat ancak e, bırakamıyor, bırakamaz. E, yönetimi başkanlığı başkanla bırakır ama Adana Demirspor'u e, bırakamaz. Yani şimdi söyleyeceğim şey, belki tepki çekebilir ama keşke bıraksa. Oraya gerçekten e, Adana Demirsporlu birisinin birilerinin gelmesi gerekiyor e, oradaki ben yönetim doğru yönetim olduğunu düşünmüyorum e, oradaki işleyiş e, doğru değil Bence e, menajer tarafından bahsediyorum bu konuda e, bu söylemek istediğim o. E, Adana Demirspor her zaman bir renk kalite e, 2009'du. yanlış hatırlamıyorsam ya dadaki ikisi ilk do olması gerekiyor birbornun e, Adana'ya geldiği o İşçilerin e, gerçekten kardeş olduğu o dönemi, İtalya'nın e, Adana Demiri ile e, olan Livorno buraya gelmişti. E, o Adana Demir e, yönetimi, yani o gün e, başta olanlar kimse, bugün de öyle bir Adana Demir yönetimi olması gerekiyor. Bence o zaman e, Adana Demir çok daha e, sağlam olacaktır, çok daha güçlü olacaktır, çok daha iddialı olacaktır ya e, da Adana'daki Adana Demirliler de o zaman koşulsuz destekte bulunacaktır mavi şimşekleri. Abi çok kısa bir belge geldi. Merzumun taraflarla çok geziyorlar. Erzurum Spor Kurban oldu. Düşünceleriniz neler Firdiye? Erzurum Spor Şikayet Kurban oldu. Öyle yazmışlar ama diyorlar. Yani ben maçı izliyordum. Çok tam hakim değil Merzum Spor maçında ama sen izlediysen. Ya gün içindeki maçları canlı takip etme şansım olmadı. E, hepsinin e, kısa özetlerine bakabildim. E, bu, kırmızı kart pozisyonuna denk gelmiştim. O yüzden biraz önce öyle net konuştum. E, ama ben Arzurum e, Spor'un Beşik'e kurban e, olduğunu düşünmüyorum. Arzurum e, Spor'un şöyle bir e, kurbanı olabilir. E, geçen sezon... Şu anda sayı hatırlamıyorum ama e, beraber e, bir fikirci nasıl yapalım. Kaç teknik direktör değiştirdi Erzurum Spor geçen sene? 4 oldu herhalde. 4'ü Dö 5'i var. Bu sene kaç oldu? 3. Evet 3 oldu. Aynen. Mesut Bakkalıç oldu. E, taraftarlar e, Şike'ye değil de kendi işlerine bakacaklar. E, Hüseyin gençti galiba. Yani üst, bundan önceki başkan, şimdiki başkan adını hatırlamıyorum. Ee, ama biraz oraya dönmeleri gerekiyor. Ee, şike ya da e, hakemlerin e, tavırlı, yanlı e, yönetiminin e, o devrelerin ben e, bittiğini düşünüyorum. E, Denizli kendisine bakacak. Erzurumspor spor e, kendisine bakacak. Geçen sene bu takımlar ligde kaldığında e, futbolcularını teşekkür etmediler. Siyasete teşekkür ettiler. Bunu unutmasınlar. Yani e, şu an öğrendim kadarıyla Kayserispor'un eski futbolcusuymuş. İlk yarı Kayseri'de oynamış, Kırmızıgarıtı giren futbolcu. Sanıyorum onunla alakalı bir şikayet mevzu var. Yani e, Kayseri, e, yani e, şimdi şöyle diyelim o zaman, yani e, eski oyuncusunu e, şikayet yapmakla e, kim şey yapacak? Şu anki Kayserispor yönetimi mi? O zaman Berna Gözbaşı yönetimle geliyor bu itham. Ben Berna yani. Gözbaşı'nın böyle bir şeye değil girişmek, yani düşüncesinin olduğu anda orada çok net bir şekilde tavrını koyacağını düşünüyorum. O yüzden böyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Berna Gözbaşı'nın da yakından değil ama geçen sene çok konuştuk. O pandemi döneminde, ligde kalma döneminde yani federasyonun aldığı karar birlikte kalmadan bahsediyorum. E, o dönemleri biliyorum. O yüzden diyorum Berna e, gözbaşı e, böyle bir şeye asla ve asla izin vermez. Anladım. Peki birinciye geri dönelim abi. Samsun ilgili sorunlar geliyor. Samsunspor da çok ciddi bir yapılanma içerisine girdi. Yasin Öztekin'i vesaire transfer etti devre arasında. Güzel bir kadro kurdular ve iyi de gidiyorlar Ertuğrul Sağlam'la beraber. Bir olaylınunan spor maçı oldu. Geçen hafta izlemişsindir mutlaka veya takip etmesindir daha sonradan mutlaka. O maçla ilgili de sorular geliyor. Hem ben Santospor genel olarak değerlendirmeni isteyeceğim hem de o maçla ilgili tekrarlanma sence olur mu? Yüksel Yıldırım başkanlığında ki Santospor benim şu anda Süper Lig gelme konusundaki bir numaralı favori. Yani ben Santosporun sezon bittiğinde ilk iki de düşünüyorum. Onun net bir şekilde söyleyeyim. Ertuğrul sağlam. Kendini göstermeye başladı. Takım e, oturmaya başladı. E, son bandırma maçını e, izleyenler ya da özete bakanlar şunu görmüş olabilir maç. E, 3-1 bitti ama e, sezonun belki de en farklı galibiyetlerinden biri geliyordu. E, Samsun Spor adına, ligin adına da e, onu söylemek gerekiyor. Samsun Spor futbol oynamaya başladı. E, Yasin Öztekin transferi ve bir transfer daha var orada. Yine e, maliyet olarak biraz üstü olan, ismini şu an hatırlayamıyorum da Avrupa'dan gelen bir futbolcu vardı. Onlar Samsun Spor'a değer katar, e, niye transfer edediklerini biliyorlar, e, beklentinin ne olduğunu biliyorlar. Ertuğrul Sağlam e, şampiyonluk yaşamış bir isim. Doğal olarak da e, çok net bir şekilde e, futbolcuların e, kimyasını, alt ligin zor olmasına rağmen e, nasıl şampiyon e, olması gerektiğini onlara söylemiştir. E, Samsun Spor benim dediğim gibi 2-2'deki e, bir numaralı favorim. Ümraniye maçı. Ümraniye maçı yani konuşacak bir şey yok. Görüntüler ortada. Futbol oyun kuralları kitabına okuduğunuzda, okunulduğunda cevap belli. Ama federasyon yönetim ne karar verecek bilmiyoruz. Çünkü yani federasyon kararlarını bilemiyoruz artık. O yüzden biz ne söylesek olmuyor. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Tekrar Abi, olması gerekiyor. Net bir şekilde o zaman şöyle Söyleyeyim. Evet, önüm aşağıda ki kurallara rağmen yani kararlar alınmadı. Beklentiler tabii ki o yönde ama bakalım ne olacak. Yani, Ertuğrul sağlamaya gidip abdiklerde şunu söyleyeyim. Abdiklerde Ertuğrul... yapılan, yapılan e, TFF 2'di ya da 3'tü. E, tam hatırlayamıyorum. Özür dilerim. E, oyuncu değişiklikleri, yapılan itirazlar e, var. E, takımların isimlerini de hatırlayamıyorum ama e, oralara bakıldığında zaten federasyonun o takımlarla ilgili verdikleri o liglerde verdikleri kararlı düşündüğümüzde Ümraniye Samsunspor eee maçının kararda o yönde olacaktır diye düşünüyorum. Evet Arturo Sağlam demişken Arturo Sağlam da e, süperlik Süper Lig'e yakın gelmesine rağmen Samsunspor ikinci ligdeyken Samsunspor'un başına geldi ve ben bu takımı süperliğe çıkaracağım dedi. İlk sezonunda ikinci ligden birinci çıkardı. Şimdi de ikinci sezonunda süperliğe çıkmaya ee, çok yakın. Yani çok yakın demeyeyim de en azından çok ciddi bir şekilde potada. Ee, ben yolun açık olmasını düşünüyorum. Ertuğrul Sağlam bu ikinin en iyi hocalarından biridir bana göre. Evet. Ee, Ertuğrul Sağlam'ın adı e, belki hani e, yeni dönemdekiler bilmeyebilir ama bir e, için içinde geçerdi. Geçiyordu. E, öyle bir isimden bahsediyoruz. E, Ertuğrul Sağlam e, futbolu sonuna kadar e, bilen yaşamış bir isim. Zaten Samsun Spor'un projesinde Ertuğrul Sağlam'ın yeri çok fazla. Yüksel Yıldırım Samsun Spor'u başkanlığına geldiğinde zaten bir projeyle gitti Ertuğrul Sağlam'ı. O projede şu an devam ediyor. Ben dediğim gibi yolda birkaç kaza olabilir ama sonunda Samsun Spor'un hak ettiği yer diyorum. Samsun Spor'un süperlikte olması her zaman isterim. Hak ettiği yerde olacağını düşünüyorum. Alt sıralar için ne düşünüyorsun abi? Ee, çok halperes eskişehirler dışında, Eskişehirliler bile kabullenmiştir ki bence. Eski spor küme düştü gibi gözüküyor. Bunun dışındaki iki... Eskişehir'e yazık oluyor. Başka denilebilecek bir şey yok. Ama şu anda hani orada Eskişehir'e kim var potada hızlı şöyle düşündüğümde. Mesela ben onlara gelmeden önce birinci ligde bu sene bir, bir takım öne çıkarmak istiyorum. Çok et bir şekilde... Bandırma Spor. Ee, alt şampiyon olarak geldi. Evet. Bu liglerde, e, bu seyen yani şampiyon olup da oynadığı sezonda ligde kalmak zordur. Hatta ligin yarısını son 2'de üçte geçiren takım sayısı çok fazladır. Bandırma Spor gibi e, birkaç istisna vardır. İlkonun içinde yer alan, 5 e, maçlık galibiyet serisi yakalayan e, bu önemli. Orada e, Serdar Bozkurt'la devam edilmesi bence hataydı. Geç oldu. O hatadan döndüler. Yine o ligi çok iyi bilen Erkan Sözleri'yle e, anlaştılar. E, burada e, Onur Göçmez başkanlığındaki e, bandırmanın hakkını vermek gerekiyor. E, çok iyi bir iş adamı. O iş adamlığını da e, futbolda kendi kurallarıyla, kendi kurallarıyla kalsın şu. Başka takımlar e, beş verirken Hak edilen olmamasına rağmen e, ben o parayı vermem dedi. E, biz de oynayabilecek, e, oynamasını istediğimiz kişilerin de e, değeri budur dedi. O politikasından vazgeçmedi. Vazgeçmediği için de kazandı. E, bandırma Sporu bu açıdan tebrik etmek gerekiyor. E, i̇şi bilen bir başkanları var. E, böyle devam eder diye düşünüyorum. E, alt sıralardaki takımlar hani e, kimin kime düşeceğini söylemek orada zor. Eskişehir spor dışında. Onu belirtelim uzun bir figür var. Bugün e, kaybetti Altın ya O kritik bir maçtı. E, Altta kalmak, üste çıkmak adına Boluspor belki o sıkıntıyı yaşayabilir ilerleyen haftalarda. Altın Ordu, bu evlatlı bu toprakların evlatları yüzüncü e, yılında süper Lig'de olur mu? E, Altınordu camiası herkes e, onu istiyor. E, futbola gönül veren herkes de ister. E, onu da söylemek gerekiyor. Ama onun gibi e, Eskişehir spor dışında hani e, kimin e, ligden e, düşeceğini söylemek zor bence. Abi wifi üzerinden mi bağlantı yapıyorsun? 4.5G üzerinden mi? Onu sorayım önce. Kendi VIP'imden yapıyorum. Bazen yayın gidip geliyor da 45 geçersen daha sağlıklı yayın olacak. Tamam, bir saniye. Bu arada çekilişi soran serilerimiz olmuş. Onları hemen hatırlatalım. Yayın bittikten sonra gece 12 olmadan o süreçte çekilişi açıklayacağız. İlfan Can Kahve çekilişini soruyorsunuz sanıyorum. Onu bu akşam açıklayacağız gece 12 olmadan. Bunun akabinde de İstanbul Spor ve birçok takımla ilgili forma çekilişimiz olacak. Bugün onlardan birini başlayacağız. Evet, şu an sesin geliyor mu abi? Deneme yapabilir misin? duyabiliyor musunuz? Wifi'yi kapattım. Tamam. 4.5G'deyim. Tamam. Şu an oldu abi. Eyvallah. Evet. E, Birincislik de bana göre Eskişehirspor dışında şu andaki görüntüye bakılacak olursa ben Bolu Spor'u bir şu anda hatta 3 üç, üç, üç, üç, üç, üç sıra üstünde herhalde. Ona rağmen ben Boluspor ikinci adı olarak görüyorum. E, onun dışında menemen biraz sıkıntılı gibi gözüküyor. Ama hiç de belli olmuyor birincilik diyorsunuz. biliyorsunuz. E, birçok takım yani düştü denilen birçok takım Transfer yasanı kaldırdı ve ciddi transferler yaptılar. ve Akisar Spor başlı olmak üzere de ciddi bir kişi içine geçtiler. Şimdi e, birinciliği de konuştuk abi. Ben şimdi şunu soracağım. Üçüncü ligin altıya konuşurken şey dedin. Hani çok erken bir ayrılık oldu dedin. Bununla ilgili ben bir sana soru soracağım. Şimdi bir teknik direktör bir sezon içinde üçüncü farklıklığı çalıştıramıyor. Bana göre aynı takımlar içinde geçerli olması lazım. Yani bu kadar çok teknik direktör gidilme, değiştirilmemesi lazım. Mesela Tuzla Spor geçen sene şampiyon oldu Taner Taşkın'la. Üç kere mağlup olduğu Tuzla Spor Taner Taşkın gönderildi. Yani bence bunlar veya işte 6 ayda yüceye 3 mağlup gönderildi. Çok erken değişiklikler oluyor. Eğer bu kural olursa bence bu kadar erken değişiklikler olmaz. Senin fikrin nedir abi? Kural 3 değil, 2 olmalı. Yani 3'e herkes gidiyor, ben 3'e de yaparım diyor. En baştan bu kuralı değiştirmek gerekiyor. O kural 2'yi sınırlanmadı. sınırlanmalı. İki olduğunda e, hiçbir kulüp yönetimi e, buna cesaret edemeyecektir. Yani üçüncü kurşunu atarım diyor ama üçüncü kurşun daha onlara çok kötü şekilde geri dönüyor. E, bunun yıllarca örneklerini yaşadıkları o kulüpler toparlanamadı. Yani en, en basitinden Adana Demirspor'u söyleyelim. Adana Spor'u söyleyelim işte. Yani durumları ortada. Yani e, o değişiklik de olmuyor. Değişik yani e, değişiklik yaptığınızda teknik direktör değil biz niteliği değiştirmek gerekiyor. Kulüp yönetimleri için de Federasyon e, liginin bir ligine bir değer veriyorsa o değeri daha net bir şekilde göstermek zorunda. Hani, üç yapıp ben e, kulüplerimin yanındayım, kulüplerimin hakkını koruyorum e, dememesi gerekiyor. Aksine zarar veriyor. Bu benim yıllardır e, savunduğum bir görüştür. E, ile sınırlanmalı bu olay. Üçünün e, ucu açık oluyor. O zaman da hatalar silsilesi e, fazla oluyor. Destekçiler üzülüyor. E, para veren başkanlar da Başka işlere giriyor. Peki. Biraz da e, yayın cileti sorular sorayım. Abi. Öncelikle yayınlar nasıl gidiyor? Fatih Altaylı'ya yayın yapmanın artıları, eksileri nelerdir? E, Fatih 5, Fatih Altaylı e, Türkiye'nin yani, e, gerçek gazetecilerinden. Her program e, benim için çok büyük tecrübe. Yani Her program, e, her konu öyle söyleyelim. Ee, hiçbir zaman e, ne söyleyeceğini önceden e, yani tahmin etmek zaten e, öyle bir şey yok. Kestiremiyorsunuz. E, yayın o yüzden e, çok benim için zor demeyeceğim ama e, böyle fırtınalı geçiyor. Söylediğini e, doğru şekilde e, cevap vermek zorundayım. Yönlendirme yapmamak zorundayım. Ki yönlendiremem asla öyle bir şey olamaz. E, ama... E, çok zor oluyor, çok keyifli oluyor. Bu söylemek e, gerekir. E, kısmet oldu. E, Tuğtef Bey de e, tercih etti. E, o tercenin saygı duydum. E, bugüne kadar da e, geldik. Umarız böyle e, devam eder. Galatasaraylı ortada. Ama hani Galatasaraylı ortada derken, e, şunu da söylemek gerekiyor. E, Adalet istiyor. Galatasaray'a da adalet istiyor. Başka takımlara da adalet istiyor. Kendi yönetimini bu kadar eleştiren birisini bulamazsınız Türkiye'de. Yani sevdiğini de net bir şekilde söylüyor. Seviyorum diyor. Sevmediğini de net bir şekilde söylüyor. Türkiye'de bu kutupları dengeleyici hale getirmek zor. Vataylı bunlardan bir tanesi. Yani Hatib'e ilgili daha fazla bir şey söyleyemem. Yayınları izlesinler, ee, orada görürler her şey. Evet, hatırlatmakta fayda var. Bugün merkezde yayınlanıyor. Spor saati aynı şimdi. Bugün Pazartesi akşamları 23 onda başlıyor. O yarım'a kadar da 0.25 ya da sıfır 27, 30 diyelim. Oraya kadar gidiyor. Bazen tabii arkamızda açık olduğundan sohbette keyifli hale geldiğinde. Ee, biz e, devam ediyoruz. Ee, pazartesi'leri e, yorucu ama e, o yorun, yorulmaya değiyor öyle söyleyeyim. E, buradan, tutulam e, bunu e, takip edenler varsa e, bizi takip etsinler, bilmeyenler e, yarından itibaren onları da e, bekleriz senin aracılığına. Tabii ki, bunu da duyurmuş olalım. Abi, e, bizim izleyenler arasında muhtemelen spor spikerliği veya spor sunuculuğu ile ilgili hayalleri olanlar vardır. Ben de rahatça ama bölümü okudum ve seninle beraber staj yaptım. Ee, şu anda başlamak isteyen veya okumak isteyen bu bölümü gençlerimize neler söylemek istersin, ne önerilerin olur? Sana söylediklerimi Basını... yayında söyleyeyim mi? Efendim? Sana e, birebir de yüzüne söylediklerimi yayında da söyleyeyim mi? Olabilir. <gülüyor> e, can yani ben e, üniversite tercihlerimde bir e, bilinçliydim. 99 girişliyim radyo televizyon sinema ve gazetecilik yazmıştım sadece ee, üniversiteye gireyim e, sonrasında bir yıl sonra başka bir yere geçerim demedim ee, liseyle e, beraber yani e, medyada olmak istediğimi anladım e, evet yani e, bu şey olarak söylemiyorum ki zaten sevmem böyle bir şeyi e, ...sesim var diyelim hani e, onu e, kullan... ...bildiğimi e, düşünüyorum. Bunları... Emine abi, sesim var dedin ondan sonrası gelmedi bana, oradan tekrar alabilir miyiz? Sesim varlığı gibi şunu söyleyeyim. Hani, e, e, ses tonum anlamında. Daha sonrasında bunu eğitimle e, bir yere getirdim. Diksiyonla, artikülasyonla, e, çalıştığım kurumlarda e, kişilerin bana kattıklarıyla. Onu söyledim. Sonrasında da e, dediğim gibi çok çalıştım. Çok çabaladım. E, stajımı ayarlamak için e, canımı içime kattım. Staja girdiğinde Orada kalmak için e, burada hani diğer o dönemki arkadaşlarıma değil bu genel anlamı söylüyorum. Yani, e, sabah dokuz, e, akşam altta çıkan bir istajar e, olmamıştım. E, kalmak istediğimi söyledim. E, daha neler yapabileceğimi göstermek istemiştim. E, bizim dönem zor dönemdi. Ben bugün e, yani, hak ettiğim bir yerde olduğunu düşünüyorum. E, hayatımda bir e, torpil almadım. E, başka bir şekilde desteklenmedim. İşimle buradayım. Ama e, maalesef artık e, işler öyle değil. on net bir şekilde söylemek gerekiyor. Biraz önce hani sana e, yüzüne söylediklerimi, burada söyleyeyim mi ne dediklerim şunlardır. E, şu anda şöyle yapalım. Sami'nin kardeşim evet. olsan, e, de sen, abi ben e, radyo, televizyon, sinema okumak istiyorum. Yazdırmam. Çok net bir şekilde e, yazdırma. Yani ilişkimizle herkese evet. bilmiyorum ama, e, artık e, buna gerek yok. Radyo, televizyon, yani medyayı ben e, televizyon, ana medya üzerinden söylüyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Sana e, radyo, televizyon, sinema yerine e, çok daha geçer olan e, başka bir bölüm tercih ettirip, buradan e, dijital medyaya, sosyal medyaya, e, içerik üretimine önlenmeni isterim. Şu andaki arkadaşlarımız, yani tabii ki şu, hani hala e, hayali olanlar mutlaka vardır. E, onları kırmak istemiyorum ama sadece ben e, medyanın bugünkü e, gerçekçiliğini söylüyorum, gerçek halini söylüyorum. Bunu bilsinler. E, eskiden çok daha zor. E, onu e, söyleyeyim. Bugün e, ne yapsınlar? Medya, dediğim gibi ve sosyal içerik üretimine yönelsinler. E, bu çünkü yani 3 yıl 5 yıl demeyeceğim e, gün geçtikçe e, oranın artık çok daha işler hale geldiğini e, görüyoruz biliyoruz ki senin şu an yaptığın içinde bulunduğun platform e, o da onun örneklerinden bir tanesi e, ben dediğim gibi bu konuda hani e, 2015-2016'dan sonra bize gelen stajyer arkadaşlarım hep söyledim e, bana çok kızanlar oldu e, niye hevesimi kırıyorsun diyenler oldu gerçekçi bir insanım e, dediğim gibi e, sana da söylemiştim bunu olay bu. Ha ben kabul ediyorum her şeyi. E, Cefayı çekerim. Sürünürüm diyenler varsa e, medya onları bekliyor. E, herkesin yola uçuk olsun. Peki e, senin için televizyoncunun zor yanları en zor yanları nelerdir? Böyle bir soru. Ağzından, sormuşum. E, ağzından çıkacak bir kelime seni e, her yere getirebiliyor. O sırada bir dil suçmesi Dil anlaşılabilir ama e, böyle doğru ifade edemediğin anda kendini e, yarının yok. Özellikle bu dönemde e, çok çalışmak, çok bakmak, e, çok okumak gerekiyor. E, hele şu dönemde e, yani çarpı 2, çarpı 4, çarpı 10 yapmak gerekiyor her şeyi. E, Birçok şeye e, yetişemediğimi e, düşündüğümde yani e, saatler uzuyor, yani e, Geceler olmuyor, sabahlara kadar e, yapıyorsun, bu belki öyle şey gelecek ama, hani bu iş böyle. E, şimdi, bugün e, Türkiye ile ilgili değil, Avrupa'dan da birçok maç vardı mesela. Liverpool City maçı. E, Canlı izleyemedim, e, kaydettim geceyi izleyeceğim. E, bunun gibi şeyler, e, bunlar çok zor. Yani e, bir dakikayı bile kaçırmamak gerekiyor. O bir dakikayı kaçırdığın anda, işte biraz önce sorduğun e, sorunun zorlukları başlıyor yani e, yayın olmuyor kendini doğru ifade edemiyorsun e, konuklu yayın olduğunda orada e, bilmediğin çok ortaya çıkıyor sırıtıp kalırsın e, bu gibi durumlar e, ve Habertürk üzerinden e, konuşacak olursak e, Türkiye'nin en büyük medyalarından bir tanesi orada e, kendini e, çok iyi bilmek gerekiyor çok iyi hazırlamak gerekiyor e, yayında yayın dışında İditorial e, anlamda e, zor ama e, bu zoru seviyorum. E, zorluk e, hoşuma gidiyor. Bazen e, baskı, stres e, daha canlı tutuyor. Şu an öyle bir dönemdeyiz e, ama zor bir dönemde belirtmek gerekiyor. Canlı hani Tam soruna cevap şöyle olacak. Ben biraz daha geneleme yaptım. Evet. Özellikle e, maç sonu, maç önü e, yayınları e, Türkiye'de sıkıntılı işlerdir. E, Herkesi memnun e, edemezsin ki öyle bir şey içinde e, değilim. O yüzden de e, canlı yayında söylenecek her kelime sana geri dönüyor. İyi kötü. E, buradan da mutlaka bize bir şeyler çıkaracaklar vardır. E, onu da şimdiden söyleyeyim. E, ama e, çok zor, yayıncılık çok zor, zorlaşıyor günden güne. E, dediğim gibi e, o beş dakikalık yayınla bir buçuk saatlik yayın hiçbir farkı yok. E, beş dakikalık yayın inan bir buçuk saatlik yayından e, daha zor. Beş dakika içinde birçok şeyi vermek zorundasın. E, o yüzden değerlerini bilmek zorundasın. Bilmiyorum. E, dışarıdan artık izleyenlere, e, izleyicilere bırakmak gerekiyor bu takdiri. Abi bir de şey soracağım. spor basını ile ilgili soracağım. Spor basında senin yanlış gördüğün ustalar nelerdir? Spor basınında yanlış gördüğüm hususlar. Yani, şey, yani doğrularımız da var, yanlışlarımız da var. Yani şöyle olması gerekiyor dediğin neler olabilir? Var mı böyle bir cüller? Ee, daha çok kişilere şans verilmeli. Ee, belli kişiler etrafında dönmemeli bir zümreye e, ait olunmamalı. Eşitlikçi olunmalı. Kadın erkek eşitliği de dahil bana ki en başında e, dahil. Bunları değiştirmek zor. E, bizim değiştirebileceğimiz şeyler değil. E, biz o yetkide değiliz. E, ama değiştirebilecek gücüm olsa yani neyi değiştirirdim sorusuna şöyle bir cevap vereyim. Medyada çok üst düzey bir yönetici olsam. Türkiye'de sporun kıymeti bilinmiyor. TRT Spor var, TRT Spor 2 var. Haber kanallarında sporun yeri daha fazla olmalı. NTV'nin 2000'li yılların başında yaptığı hafta sonu kuşakları olmalı. NTV Spor ee, gibi bir içerik mutlaka olmalı. Elimde böyle bir e, güç olsa mutlaka e, yani MTV, MTV, Spor herkesin bildiği şeyi söylüyorum. Ee, hafta sonu kuşağı 7 Gün Spor e, bizim dönemimizin e, isimleriydi. Bunları yapmak gerekir. E, spor önemli. E, spor çok değerli. İnsanları e, kutuplaştırmadan e, uzaklaştırır. Bunu söyleyeyim hani e, taraftarlar e, kutuplaşmıyor tutuklaşıyor ama sporun birleştirici tarafı çok fazla. Elimde olsaydım gibi yani şu an çok özellikle söyleyeyim. Böyle bir durum olsaydı Habertürk'teki spor kuşaklarının, spor saatinin, spor yayınlarının daha fazla olmasını isterdim. Bir yerde de böyle bir durum durumun olduğunda daha güçlü anlamda söylüyorum. Bunu yapmaya çalışırdım çok net bir şekilde. Futbol %50 mutlaka olacak ama e, o diğer branşlarda e, hak ettiği yeri e, almalı. Öyle bir yayın politikası yapardı bunu söyleyeyim.